Birçok e, zor anın, zor durumun kolaylaştırılabilmesi ve aynı zamanda dönüştürülebilmesi, olumlu anlamda dönüştürülebilmesi için bizimlesiniz. Evet. Hoş geldiniz diyoruz tekrar ve e, hemen şu soru aklımıza geliyor. Bu konularla ilgilenmeye ne zaman başladınız ve nasıl başladınız? Hı -hı. Yaklaşık yedi yıl önce aslında çocukluğumdan beri hep ilgimi çeken, 15-16 yaşlarından beri hep kitaplar okuduğum konular bunlar. Ama asıl başlangıç yedi yıl kadar önce bir aile dizimi çalışmasına katılmamla başladı ve orada aslında yaşadığım hayatın yüzde kaçı bana ait, yüzde kaçını ailemden taşıyarak ya da soyumdan kalıtsal olarak almışım. Neleri taşıyorum? Onları görmek ve onların farkındalığına uyanmakla başladı süreç. Yıllar içinde kendim seanslar aldım. Kendimi keşfettikçe daha da derinleşmek için eğitimler almaya başladım. Evet. Ee, ve bu eğitimlerle beraber aslında ne kadar faydalı, ne kadar günlük hayatta aslında pratik çözümler e, getirdiğini gördükçe, e, tabii bunları bir süre sonra vermek ve... E, Anlatmak da istedim. Yardım etmek ve rehberlik etmek istedim tabii ki çevreme. Önce çevreme, <gülüyor> sonra e, danışanlara başladı bu e, süreç. E, böyle. Evet. Peki, 7 yıl öncesinde başladı diyorsunuz. Hı -hı. Bir aile dizimi seansıyla başladı. Evet. Bu aile dizimi seansına neden katılma gereği duydunuz? Neydi sizi katılmak evet. için buna çeken? Çok güzel bir soru. <gülüyor> Yani ee, bir rahatsızlığınız yoksa, sizi e, rahatsız eden, sıkışık hisseden, hissettiren bir duygunuz yoksa orada dönüşmeye hazır da bir şey yok demektir aslında. Hayatımda gözle görülen büyük bir sorun yoktu. Ee, ancak bir yerlerde bir şey oluyor ve ben bunu kontrol edemez hale geldim. Olay çok büyük değil, çok büyük bir sorun yaşamıyorum. Ama beni hep aynı duyguya çeken bir durum vardı. Hı hı. Ee, onu araştırmak üzere gittim açıkçası. Hı. Ve orada gördüğüm şeyle beraber, o farkındalıkla beraber büyük bir uyanış aslında yaşadım. Ee, ve adım adım gerçekten kolay bir yol değil. Adım adım, ilmek ilmek işlenen bir yol. Evet. Ve bir süre sonra buna doyamaz hale geliyorsunuz. Çünkü insanın kendini keşfetmesi kadar, kendini bilmesi kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Evet, gerçekten de öyle. Ee, yine bir soru daha soracağım. Tamamen merakımdan bunu soruyorum. Ee, tabii ki cevaplamak istemediğinizde cevaplamayabilirsiniz. Sizi e, rahatsız eden demeyim de, hı hı. E, bu seansı almaya iten, hı hı. nedenin, e, aileden... Geçmişten gelen bir şey olduğunu mu yoksa sadece size kodlanmış bir şey olduğunu mu çözdünüz ve olaylar ya da o olay her neyse sürekli tekrarlıyor muydu? Şöyle oldu. E, kodlanmış dediğinizle kalıtımsal gelen aslında çok da farklı şeyler değil. Hı hı. E, onu şöyle anlatayım. Hepimizin bir enerji alanı var. Evet. Bu enerji alanımız metrelerce yayılabilir ve bunun adı merkaba. Merkaba neden oluşur? DNA moleküllerinden oluşur ve her molekül aslında bizim bir etiketimizi taşır. Kalıtsal olarak ne getirdik? Ee, öğrendiklerimiz, çevremiz, kolektif bilinçten gelen milyarlarca yıllık beynin hafızası bizim bir etiketimiz gibidir. Yani e, hep bazı insanlar derler ya, herkes bana haksızlık ediyor. Ne yaparsam yapayım, hep bana böyle insanlar denk geliyor. Hı hı. Aslında etikette yazan, hani tişörtün etiketinde böyle yazı, yıkayın denir ya, aynı bizim de onun gibi bir etiketimiz var, bana böyle davranın diyen. Hı hı. Ve tabii ki bu bir e, titreşim yayıyoruz dışarıya. Bana değersiz hissettirin titreşimi yayıyorsanız dışarıya. ...size kendinizi değersiz hissettirecek olan kişileri tabii ki çekeceksiniz. Orada çekim yasası devreye giriyor. Evet. E, o zaman da tabii ki birbirimizle karşılaştığımız anda enerji alanlarımız konuşuyor. Biz dilimizle konuşuyoruz zannediyoruz ama enerji alanları birbiriyle konuşuyor. Ne yaparsanız yapın kendini değersiz hisseden bir insana bir gün mutlaka siz de değersiz hissettirirsiniz. Yani ne kadar bilinçli, ne kadar farkındalık sahibi bir insan olsanız da onun bu kodunu görseniz bile evet bu bir yazılım, bu bir kod. Hepimizde olan bir yazılım. Ve o etiketlerimiz hepimiz birbirimizin etiketini görüyoruz aslında. Farkında değiliz. Bilincimize gelmiyor. Bilinç altından bize o hareket ettiriyor. Ama o kişide ne varsa siz ona mutlaka o şekilde davranıyorsunuz. Çünkü onun yazılımında o var. Ne zamanki o farkındalık o an, o gerçeği, bir dakika bu bana ait değil ki dediği anda bu çalışmalarla, şifa teknikleriyle, aile dizimi olur, başka teknikler olur. Onu fark ettiği an o gerçeklik değişmeye başlar. Çünkü artık işe yaramaz. Çünkü artık ona gerek yoktur. O orada görevini tamamlamıştır. Bir dakika bu bana ait değil dediğimiz an her şey değişmeye başlar. Kimilerinde daha hızlı değişir, kimilerinde daha yavaş değişir. Ne kadar alan açtığınızla, ne kadar hazır olduğunuzla ve nasıl seçtiğinizle alakalı olarak o süre içinde hayatınız gerçekten değişir.